60 saniye Banjovati kimdir? Roygo. Banjovati kimdir? Banjovati bir tane virüstür. Banjovati e, hangi karakteri almıştır? Maymun. 4 tane, kaç tane özelliği var? Kaç tane karakteri vardır? Maymun, kuş ve may, maymun ve kuş vardır. Bildiğim. E, Banjovati'nin ne virüstür? Reklam virüstür. Neden insana gecişli çığlık attığını söylüyorlar bilmiyorum ama gerçekte olmayabilir. <gülüyor> Onun dışında... Banzibadi yalnız çıkarsa... Selam söyleyin. Banzibadi diyor ki size abone olup like atmayı unutmayın <gülüyor> ya. <gülüyor> i̇şte dediğim gibi Banzibadi bir tane veriyorsun. Ve göbeğe. çok güzel. El evet, görüşürüz